Herkese merhaba arkadaşlar. Ben uzman diyetisyen Çağatay Köşküroğlu. Mavi Kadın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki kameranın arkasında yine Minik var. Minik bugün bana ne soracaksın? Ben bu hafta çok kilo verdim. Nasıl alacağım bu sefer? Beni dinleyip verdin değil mi? <gülüyor> Tabii ki. Şimdi geçen e, videoda anlattığım gibi hatırlıyorsan bir bazal metabolizm vardı. Bir de gün içerisinde yaktığın enerji miktarı vardı. İzlemeyenler için bir daha bazal metabolizmayı... Tabii o zaman şuraya bir link bırakırsın minik. İzlerler. Teşekkür ederiz. Şimdi edelim. bu bazal metabolizm ve gün içerisinde yaktığın enerji miktarını topladığımız zaman ne demiştik? Örnek vereyim senin için 3000 kalori. Bu sefer 3000 kalorinin üstünde alırsan kilo alırsın. E çok mu yemem lazım yani şu anda? Şimdi e, sırf ben 3 gün kalorinin üstünde alayım, kilo alayım diye bakarsan e, soluğu bir doktora da alırsın. Öncelikle sana onu söyleyeyim. Nasıl kilo verirken kiloyu yağdan vermeye çalışıyorsak, kilo alırken kiloyu kastan almaya çalışmamız gerekir. Yani halk arasında şöyle bir kavram var. Ya, kuzum, ya, ya, ya işte yağ olsun, yarasın gibi. Böyle olursa sağlıksız olur. O yüzden senin kompleks karbonhidrattan yana beslenmen lazım, sağlıklı bitkisel yağlar ve sağlıklı proteinler alman lazım. Yani. Peki benim kaç kilo almam lazım? Minik, senin zayıflaman lazım. Hala <gülüyor> mı? Evet, hala zayıflaman lazım. Tamam. O yüzden önce bir, biraz bir zayıfla, ondan sonra bu konuyu konuşuruz. E bir hafta boyunca dedim 7 kilo verdim, yetmez mi? Yetmez. 70 kilo fazla var çünkü Minik? <gülüyor> o zaman ben yine öğün arama gidiyorum. Hoşçakal. Evet, sana afiyet olsun. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.